Band sistemimiz olsun. Band sisteminde paketimiz 3 sınır anahtarından geçecek. Başlangıç koşullarımızda paket LS1 sınır anahtarının altında. Yani LS1 uyaralım. Daha sonra starta bastığınız zaman paket band ileri yönde hareket ediyor. İleri yönde hareketiyle Örneğin Q0.1'e ileri Q0.2'ye geri diyelim. İleri hareket ediliyor, ds2'ye uyandığı zaman burada t süresi kadar 3-5 dakika ds bekleme yapıyor. Daha sonra ds3'e çarpana kadar devam ediyor. Daha sonra ds3'e çarptıktan sonra orada bir müddet bekleme yapıyor. Geri dönüyor. Bant motorumuz geri dönerken ds1 altından geçip gidiyor. Bekleme yapmıyor. Giderken önce ds1'de olduğunu düşünüyoruz paketimizin. Yeri yönde çalışıyoruz. Starta bastığımızda RS2'ye uyarıyor. Orada bir müddet bekliyor. Daha sonra oradan hareket ediyor. RS3'e çarpıyor, duruyor. Bir müddet bekledikten sonra geri yönde RS1'e gelene kadar RS2'de durmadan hareketini tamamlıyor. Şimdi böyle bir yerleri çözerken yine ilk başta soracağımız soru şu baştan sona kadar devrede kalan bir eleman var mı? Yok. Bank motoru ileri, bank motoru geri, bank motoru ileri giderken de bekliyor. O nedenle, evet bir tane merkelle bir kere sısmenizi yapmamız lazım, penal lazım. Start diyelim buna. Set esin 0.01 <gülüyor> Tamam. Merkelimi setlendikten sonra şimdi Motorumuzu bir çalıştıralım. Merkez'in setlendi mi? Merkez 0.0 setlendi. Bir önce motorumuzu bir çalıştıralım. Şartları sonra yazarız. Ne bu? Q'a 0.1. Q 0.1 ileri çalıştırırlar. Öyle değil mi? Q 0.1 ileri çalıştırdığı zaman nereye kadar çalışmasını sürdürecek? Bu? L-S'e iki bir sıra taraftan kadar çalışmasını sürdürecek. O zaman ben diyor, ben buraya, ls2'nin kapalısını koyduk olursa ls2'ye kadar bam, pakete hareket ettirip ls2 uyarıldığında kapalısı açılacak. Zaten burayı normalde açık koyamam, normalde açık koyduğumda çalıştıramam, öyle değil mi? Burada bir müddet bekleyecek. Bu bekleme sonunda ne olacak? Hareketini sürdürecek. Ne zaman bekleme NS2 2ye çarptığında o zaman ds2'nin açığıyla bir adet zaman bölgesini devreye almam lazım. Şimdi onu biraz aşağıdan yapalım. O yer paralar koltuğunu alacak. O zaman NS2 çarptığı zaman bir tane p37 ton zaman bölgesini devreye alsın. T süresi kadar burada bekleme yapsın. T süresi sonunda ne yapacak? T süresi sonunda İleri, hareket. İleri yönünde hareketini sürdürecek, öyle değil mi? He, ne yapacak son zaman T37 Şimdi buraya T37 ile mühürleyelim Ne oldu? LS2'ye çarptı, LS2'ye 2 açıldı Açılan dönüşü 0.1 kaldı bu ara T37 zaman evlisi devreye girdi, T37 bekleme süresi sonunda burayı kapadı, Qbin ileriyi harekete geçirdi. Şimdi bugün düşünmemiz gereken bir şey var. Burada düşünmemiz gereken bir şey var. T37 neye bağlı? E. LS2'ye bağlı. Burada ne yapıyor? LS2'yi mühürlüyor. Şimdi bunu bir yazılımsal olarak düşündüğünüzde burada bir sorun yok. Ama mekanik aksağımı da bir yandan düşünmek zorundasınız. LSEG'nin anlayı kapalısı mı? Açtı mı? Burayı kapadı mı? Evet. Şu an durum ne? Bu açık. Bu kapalı. Bu kapalı. Öyle değil mi? Evet. Yani. T37, T37DV'ye e, şey yaptı mı adını siz getirin? Girdi. E, Girdi mi? Girdiği zaman buradaki kontane kapadı mı? Kapatı ile motoru ileri doğru hareket etti mi? Evet. Motorun ileri hareket etmesiyle birlikte. Motorun ileri yönde hareket etmesiyle birlikte. motor ileri yönde hareket etmesiyle birlikte. Hı. Vs2 sınavlarından kurtardı bu paket. Hı. Kurtardı. Paket kurtarınca Paket kurtarınca yine bu kapadı mı? Hı. Kapadı. Bura açtı mı? Hı. Açtı. Hı. Zaman ölesi zaman öylesi, zaman öylesi devreden çıktı mı? Çıktı. Buraya açtı mı? Açtı. İyi de hocam yukarıdaki kontak zaten kapalı kuyu devam ediyor evet. olarak bu Doğrudur. Ama ileri hareketi sırasında motorun ileri hareket sırasında sınır anahtarında titreme bir şekilde sallantından dolayı başka bir şeyden dolayı parça giderken titreme yapabilir, anahtarını açma kapama yapabilir. Sır katıyı söyleyeyim, sınır haritlerine geldi, çarptı, parçanın hareketi sırasında sistemli bir oldu, sınır haritleri aldık olarak geldi ve gitti, yani kontaktları konu değiştirdi ve gitti. Şu anda ne? Şu anda kapalı mı? Evet. Kapalı. İleri yönünden hareket ediyor mu? Ediyor. Bir anlık sınav hatlarının bulunduğu bölgede sağlantı oldu veya bir sarsıntı oldu veya bir sarnelik bir çalışma oldu. Onun için oldu? Almut olarak da açıldı mı? Evet. Açıldı. Evet. Açıldı mı? Almut olarak bu da açıldı. Daha sonra? Kapandı. Bura kapandı mı? Kapandı. Tekrar saymaya başladı bakalım. Olayı anladınız mı? <gülüyor> Şimdi zamanı saydı tamam mı mühürleri hareket etmeye başladı benim şey. Bana siz getirin paket. Ama öyle bir şekilde sınanakları bir kurtuldu geldi. Veya paketle bir yamurtluk var veya sistemde bir titreşim var. Taç sınanakları açtı. Sınanakları açınca motor devrede çıkandı. Tekrar ne oldu? O sıkıntının umutu ardı tekrar buldu. Anlaşıldı mı? Daha sonra işte eğer bir daha olmazsa, ikinci sargadan sonra paket devam etti, olabilir mi beyler? Bakın biz şöyle bir şey söyleyeyim ben size, burada her şeyi kağıt üstünde yapıyoruz. Gerçek mekanik sistemde birçok sıkıntılarla rastlayacaksınız, karşılaşacaksınız. Ben ne dedim, devrenin benim için önemli olan kararlı olmasıdır dedim. Öyle değil mi? Hocam olur mu? Mantıklı gelmiyor, kabul. Yani hocam sınır çarpmış parça, tamam mı? İşte ondan sonra giderken sınır niye oynasın veya parça niye oynasın birçok mekanik aksamlarla karşılaşacaksınız ki 50 kere güvenlik almamız gerekecek. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum ben size? Yani bu ideal bir sistem. Ama gittiği yerlerde bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Ona göre mekanik aksamdan oluşabilecek şeyleri de, hataları da bir şekilde elektrikte gerek donanımla kullandığınız sınır veya başka elemanlarla sensörlerle ve hızımla bunu bir şekilde önüne geçmeniz lazım. Bu kabul. Ama dediğim gibi pratikte veya gerçek mekanik sistemde sıkıntılarla rastlara e, karşılaşabilirsiniz. Rastlayabilirsiniz. Ne yapınız? Ben şöyle söyleyeyim, bunu biraz daha güvenlikte düşünmeye çalışacak olursak F37 ile Hı. ben gider Merkez 0.1 bir bir evren setleri, tamam mı? Bu evet. merkez 0.1'i ne yaptırdım? Ben merkez 0.1'i büyülendi buraya yaptırdım. Anlaşıldı mı? Evet. Bu durumda ne oldu? 1950 zamanı saydı merkez devreye girdi, burayı büyülendi devam etti. Bu arasında artık istediği kadar zıplasın. Anlaşıldı mı? Evet. Sistemi durdurmaz. Büyülemeyi merkeze yapmışım ben. Daha sonra sınır anaklarından kurtuldu parça, parça sınır kurtuldu. Ha, hocam, L serinin iki kapalı, merkezde kapalı, şu anda benim çalışmamı engelleyebilir Anlaşıldı mı? Yani iki kolda kapalı olabilir, illa benimden akım gerçekliğe kuralımız yok. Tamam mı? Şimdi ara beklemeyi atlattık mı? Atlattık. Nereye gidip çarpacak şey ee, Paket. Ls3'e o zaman ben buraya bir de Ls3'ü neyi koyarım? Kapalısını koyarım. Paket Ls3'e çaktığı zaman Q0.1'in 0 önündeki kontağını açacak Q0.1'i devre dışı bırakacaktır. Şeye Ls2'e parakalı olarak şey mi koyuyor? Ls3'ün açımı mı koyuyor? Altta Ls2 var ya. Açımı Şuna açımı. mı? Evet. Buna bir şey koymaya gerek yok. Parça burada çarptı zaman zaman ölsü derede girdi. Parça buradan kurtulduktan sonra zaman ölsü sıfırları gelirse. Tamam. Sıfırları burada bondan açtı. Başsa da MSF olmayı sürdürüyor. Bunun bir sıfatımız yok. Tamam mı? Aş şöyle bir şey var. Artık burayı güvenliği sağladıktan sonra merkez sıfır nokta biri dereden çıkarabilirim ben. O isk ortadan kalktıktan sonra onu da dereden çıkarabilir. Hmm. En kolayı. MSF 3'ün açığını koyarım. L-S3'ün açığı rezekler değil merkez 0.1 artık parça gitmiştir. Öyle değil mi? Buradaki sıkıntı artık ortadan kaldırdım. Sıkıntıyı anladınız evet. mı siz evet. Yani sıra rahatları bir anlık sarsıntı veya paketin üstünün düz olmaması durumu... Anlatabiliyor muyum? Evet. Buna benzer işte e, sıkıntılardan dolayı orada eğer sıra rahatları paketin bekledikten sonra tekrar kendisinden kurtulurken kitleme yapacak olursa veya açma kapama bir şekilde yapacak. olursa tekrar sayıma giriyordu. Ben ne yaptım? Merkeze zaman öncesiyle setledim, buraya kadar kapattırdım. Kapatınca artık zaman öncesi dereden çıksa da işine geldi, sete geldi. Sete geldiği için tekrar bu kontratta açılma gibi bir yok. Anlaşıldı mı? Evet. Daha sonra bu kontratların işin bittiği zaman artık burada güvenliğini sağladım ki ne diyorum? Parça sona kadar gitti kardeşim. O zaman benim arka altı çalışan eleman kalması Merkez 0.1'i resetleyeyim Neyle? Ds3'te Bunu da reset ettik mi? Reset ettik Şimdi Parça sona gittiği zaman tekrar bekleme yapacak mı? Evet. Parça tekrar be bekleme yapacak O zaman ne yaptı? Ls3'ün normal açığı Desi. Paket çarptığı için kapandı t 38 gibi bir zaman reset devreye aldı. Ne bekletiyor T38? T38 son noktada bekletip geri yönde yani Q02'yi devreye alacak şekilde sistemini çalıştırıyor. Ne T39? Düzeltiyorum T38 geldi Q0.2'yi devreye aldı. İleri gelirlerde, ileri gelirlerde yaptığım bir güvenlik kontrağı vardı Q0.1. Q0.2 öyle değil mi? Motor geri yönünde hareket etti motor geri yönünde hareket ederken ls 3ten kurtuldu mu? Evet. Kurtuldu ls 3ten kurtulunca LS3 burada kontağını açtı mı? açtı LS3 burada evet. kontağını açtı T38 devreden çıktı mı? Evet. Çıktı buradaki T38 kontağını açtı mı? Açtı geri gidiş sırasında ls 3ten kurtulur kurtulmaz parçan durur öyle değil mi? ls3 evet. açtı, zaman verisi sıfırladı, buraya açtı. ha Ne yapıyorum burada? Q0.2 ile büyürüyorum. Tamam mı? Artık Q0. E, düzeltiyorum, Q38 açırsa dair geri çalışmasını sürdürecek. Nereye kadar geri çalışmasını sürdürecek? ls1'e çarpana kadar. şöyle ls 1in normalle kapalısını koyuyor. Ls1'e çarpınca ne olacak? Ls1'e çarpınca Ls1'e çarpınca açacak. Ls1'in oradaki normalde kapalısını Q2'nin enerjisi kesilecek Q2 mühür enerjisini açacak ha bu durumdan okuyorum. Şöyle kapalı mı? Hayır bu uyarılı değil. Yani çalışan bir şeyler kalmış bana okuyorum. P38'e bakayım. P38, LS3 açık mı? Normalde açıktı. Parça nerede? Tabu tarafta. Parça bu. Dese, LS3 ile alakası yok. Burası açık. Ha burada bir şey yok. Şimdi gelirken LS2'ye çarptığında bir şeyleri devreye alıyor mu? Benim için o da önemli. Gelirken LS kaça e çarptı? LS2'ye çarptı geri gelirken. LS2'ye çarptınca bakıyorum ne no. oldu? Vs2 ondan önce şuna bakayım parça Vs3'ten kurtuldu mu? Açtı. Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Bu kapalı, bu kapalı, bu kapalı ama aç. Gördünüz mü? O yüzden gibi gelmez parça Vs3 üstünde mi? Vs3 açtı mı? Evet. Durdurdu mu? Durdurdu. Durdurdu. Parça geri gelirken Vs3 kapalı mı buraya? Kapalı. Şu kapalı. Bu da kapalı. Normalde çalışması lazım ama buraya ben niye koydum? Gerini, kapasını koydum. Burası olduğu için o çalışmıyor. Hı -hı. Buradan yıptık. Yani parça geri gelirken bir sıkıntım yok. İlk çıktığı anda. Peki, rs2'ye çarptığında parça bana sıkıntı yapacak mı? Parça rs2'ye çarptığı zaman burayı açacak zaten bu sistem çalışmıyor. Burayı kapayacak. Hı -hı. Tamam mı? Burayı kapayacak. Bureyi kapalı zaman? T37 e sahneye başlayacak. Sahne zaman. Burayı kapayacak. Bunu setleyecek Ha, tamam, burada şeye bakmam lazım. Parçanın geçiş hızı ne? Anlıyor musun? Yani parça geri geri gelirken orada beklemesi, beklemesi geri gelirken beklemesi, zaman öresinin süresinden büyükse sıkıntı. Zaman öresinin süresinden büyükse oradan parça geçerken. Tamam mı? Ne oldu? Veyselik bunu çalıştırdı. Bunu kapadı. Tuttu. Merkere setledi. Ama şunu düşünüyorum. Ama şunu düşünüyorum. Olmaması lazım. Niye? Parça o kadar ağır hareket etseydi zaten durdurmazdık bir zorluğunu. Anlatabiliyor musun? Durdurmazdık onu. Dediğimi anladın mı herkes? Ha yine de şimdi parça gidiyor durdu mu? Devam etti mi? Geri gelirken, Sıra ayaklarına şey mı? Zaman yüz saniye başladı mı? <gülüyor> zaman üyesinin sayımı bitmeden bunu çıkmış olması lazım burada. Eğer parça o S'den çıkmazsa, şurada kapalı kablayı sürdürürse, Merk'ini tekrar setleyecek. Zannetmiyor. Yani parça oradan daha hızlı geçecektir. Ama hocam ne olursa, dedik ya güvenli işler yapalım, heh. <gülüyor> hocam sürü, yere, yer. Ne? Boşver, şimdi, GVQS'u konu yok <gülüyor> dedi ya. O zaman kapalı hızlı boşluk o bz Hayır olmaz. O, ona geliyor iş. Hani onca oldu ya işte sinerler gördü, çıkardı her zaman böylesi saydı. Olabilir. O zaman ne oldu? Şu zaman böylesini, zaman böylesini ben sadece ileri giderken çalışmasını, geri gelirken çalışmamasını istiyorum. Eğer ben bu yer, Ambrose Nedin'in dediği gibi şu simülatörün ikiinin koyarsam. Q0.2 beni geri getirendi ya Q0.2 geri gelirken istediğim kadar buraya bassa zaman görüsünü devreye almayacak. Buradaki mantığı anladınız mı? Yani evet. sıkıntımız neydi? Hocam parça gidiyor, bekledi, devam etti. Gelirken parça, burada bekleme süresi var, sıra ayakları çarptı, parça sıra ayaklarından ayılamadan usulü doldurursa bekleme süresine, ki bir ihtimaldir. Tamam mı? Şu an için sistemi bilmiyoruz ama olasılıklarız konuşuyoruz. E ne olur? Tekrardan biri setlemeye gider. İstemiyorum. O zaman diyor ki geri gelirken sıra haritlerinin hiçbir e, icraatı olmasın. Buraya Q0'nda. İkinin açığını atarıp geri gelirken çarpsa dahi şu açı olacağı için zamanlısı tekrar devreye alınacak. Şimdi geldi. Nereye geldi? LSR'e geldi. Çarptı ve durdu. Tamam mı? Ne olur bu durumda? L, S, B, E. zaman ne olur? L, S, B, zaman olmaz. S, B, E. zaman dur. Kuttuğunuz zaman, zaman bu konularını kapar. Evet. Bu konularını kapayınca evet. bu kapalı bu kapalı devreye girer. Yani evet. hareket şu. Evet. Pirulik çalışmasını sürdürür. Öyle değil mi? Evet. Pirulik çalışmasını eğer isteniyorsak Periyodik çalışmayı eğer istemiyorsak, bunu bir kez yapsın diyoruzsa, bu periyodik çalışmayı engellerimiz lazım. Bir başka şey daha söyleyemem size. Bir başka şey daha söyleyeyim Kinematikten hatırlayın. Kinematikte başlattları silindirin konumunda olup olmadığını bir kontrol ediyoruz. Gördünüz ki Eğer zaten bu A eksi olmuşsa, hatırlıyor musunuz? Mu? Yani silindir yerindeyse işleme başlıyoruz. Hatırlıyor musunuz ne var? Yani şu sinirin en içteki şeyi sınahtı, basılıysa, uyarılıysa işe başlıyorsunuz. O ara ikinci bir komutu vermiyormuşsunuz. Anlaşıldı mı? Güvenlik olması açısından ben buraya LS1'in normalde açığını koyuyorum. Tamam mı? Bu LS1'in normalle açığındır. Paket LS1'in altındaysa. Öyle değil mi? Evet. Paket ds1'in altındaysa bu kapalıdır. Kapalıysa başlatabilirim sisteme. E hocam ds1'den kurduğunca paket oraya atacak evet. diye bizim standart işlemimiz Q0.1 Burada ben şeyi kontrol ettim, şey soruldu da paket yerinlemedik. Ben işe başlayacağım ama paket yerinlemedik. Değilse belki bir sıkıntı vardır, belki müdahale edilmesi gereken bir durum vardır. Şimdi gelelim bu periyodik çalışmanın olmamasına. Periyodik çalışmanın olmaması için benim buradaki merkezin iş biçiminde diğer dışı kalması lazım. Öyle değil mi? Periyodik çalışmayı sağlayan da buradaki merkez. Eğer bu merkez olmazsa, bu merkez olmazsa ne olur? Bir de şey, baştan sonra şey alalım, sistemler alalım. Merkez olmazsa. Buraya olacak. Bir kuraçlığı için 20.1 devreye girmeyek gerekiyor. Şimdi buradaki değerleri yukarıda setledim. Ben e öyle bir yerde resetleyeyim ki sistemin çalışmasını bozmasın ama işim bittiği zaman da dursun. Tamam. Peki bana Merkez adresüsün nerede neye resetletmem gerektiğini söyleyin. Bir kere, merkez 0.0 boton ileri giderken kesinlikle resetlenmemesi lazım. Geri girilirken resetleyebilirim, heh. Yani, KS02'nin şey açık kontağını, ha. daha sonra da bir tane, işte, LSF'in açık kontağını... Yok, hiç gerek yok. Q0.2'nin açık kontağını getirilen resetlerin Merkel 0.0'a. Artık, bana nerede gerekli bu? Bana nerede gerekli? İler <Gülüyor> giderken gerekli. İleri gitmiş, geri geliyor. Geri motoru çalışmış, bitti artık tamam. bu Sıfır oldu. Dertli, sıfır. Tamam mı? Tamam. tamam. Artık onun için bitti. Tamam. Yatımdan da çekerse bile olur şeylere. Atıldık kaldı sana buraya. Şimdi, bakıyoruz, bakıyoruz başka bir sıkıntı var mı? Açık, açık, açık bu değerlere gidelim. Tamam. tamam. Sistem o. Bunu set ve setler yapabilir misiniz? Set ve setler yapabilir misiniz? Bunun mantığını anladınız mı? Tamam. Onu kameradan da nasıl çekti? Görünüyor. Alıyor Şimdi bunu set ve setlerle çözmeyi çalışalım. Yine, yine standla. Meryal 0.0 setleri mi? Setleri. Motor hareket etti mi? Etti. Ne hareket etti? Meryal 0.0 Gitti, setleri değil, Q0.0'a bilmem. İleri. Q0.1'e, ileri gidiyor ya. Setleri mi? Setleri, 1.1. Bu ne zaman duracak? Ne zaman duracak bu? Vsg'e çarptığı zaman. L anladın mı? Ha? Ne zaman durup? Ls2 geçerli zaman, ls2 geçerli zaman resetlesin. Q0.1 bir. Resetleri ver. Evet. Resetleri, evet. Resetleri. Durduğum durduğum mu? Durdu. Ne yapacak? Ls2 t37 tamam. gibi bir zaman ölüsine gelecek. T37 tamam. ne yapacak? T37 Diğer bir yerin kum setleyecek evet. mi? Gözmeme evet. Setleyecek Çalışmaya evet. evet. devam etti mi? Evet Etti et. LSE'ye giden korkuldu Zaman üstünde deviriş kaldı mı? Evet Kaldı Ondan sonra nerede vuracak? LSE'ye LSE'ye çarptığı zaman duracak O zaman Yine LSE 3'le Gözü Ls ilerden alalım Q 0.2'yi resetletin mi? Evet. Resetletin. Bir daha zaman öden girecek mi? Evet. Girecek. L, 3'e T, 38'i devreye alın mı? Evet. T, 38'i ne yapacak? Q 0.2'yi onu ne Evet, C38 niye nereye soracak? C38 setleyecekti, Q0.2 02 Q0. geri gelmeye başladı mı? Gelmeye başladı. 02 geri gelmeye başladığı zaman nereye çarpacak? Ls. Nereye çarpacak? Resetlendirip Q0.2 Şimdi sistem böyle öyle gözüküyor. Bakalım ne olacak? Olacak mı? Q0.1 çalışmayacak. Evet. Çünkü yukarıda setledim hocam. Şunu diyorsun? Evet orada setledim. Tamam. Aşağı, hani yukarıdan aşağı atlayacak ya. Yani. Tamam. <gülüyor> i̇kinci dörtte resetliyoruz ya. Evet. Resetledik. Orada <gülüyor> sayar, tekrar <dekanımızı> onu <sokacaktı> ya. Marasını. <gülüyor> hocam yukarıyı tekrar setleyecek de ya. Teosiyeti'yi koyduğunuz hadi fayda. Evet. Tamam. Aşağıdan evet. ikinci döngüde onu okumayacak mı? O zaman birinci döngüler tamamlanmadan aşağı olalım. Oraya... Ona bakacağız şimdi. Ona bakacağız. Çumur orada... <gülüyor> çalışıyor gibi gözüküyor. Evet. Çalışıyor. Bakalım hatalarımız ne? Şimdi merkelse bununla sıfır devreye girdi mi? Girdi. Buna set basıyor mu? Basıyor. Aşağı doğru geldi. Ben set basacağım mı? Basacağım. Ee, Başka öyle bir şey de var. Merkel koji enerjisi alıyor. Set ve setler koji enerjiye gerek var mı? <gülüyor> Yok. Bunu bir sirelim. Bunu yerine vermiyor. Start. Start kutolu değil. Öyle değil mi? Evet. Start kutoluna bastım. İleri yönde hareket etti. Daha sonra geldi rs2'ye çarpı reset. reset bastı bak buraya rs2 zamanı saydı Tamam mı? rs2 zamanı saydıktan sonra t37 burayı kapadı. dediğim durum var Bakın buraya çok iyi bak Zaman dönüşü kapadı mı? Tamam. Kapadı. Şu anda neye basılı? rs2'ye basıldı. Yukarı reset, reset basıyorum aşağıda reset basıyorum tamam. Gördünüz mü? Yukarıda da reset basıyorum Aşağıda reset basıyorum Çünkü daha unutulmadım, duruyor. Eğer ben bunu P yaparsa Reset basmayı keser miyim? Kesedim. Bunu da P yapmakta fayda var. Ne oldu? S2'ye çarptı, resetledi mi? Zaman saymaya başladı mı? Başladı. Zaman saydı, bunu tekrar setledi mi? Setledi. Aşağıda reset basıyor mu? Basmıyor. İlk çarptı, zaman bastı zaten. Onu kurtarır, tamam mı? Devam ediyor. Nereye geldi? Svc'e geldi. Svc e gelip çarptığı zaman tekrar reset bastı mı? Bastı. İstersen onlara da p koydum. Geri git gerekmediğini tekrar tartışabiliriz bunları. Tamam mı? Tekrar tartışabiliriz. Şimdi ee, birazdan 100 Tamam. L3'e çarptı mı? Çarptı. t 38 zaman sayıldı mı sayıldı. Şeyi devreye soktu mu? Q2. He. Tamam. Şimdi geri geliyor mu? Geliyor. Geri gelirken geri gelirken neye çarptık? L2'ye çarptık. Bu l çarptığı zaman L2'ye ne basacak. Şurayı bir Reset basacak. Çok da şey değil. Zaten çalıştırmıyor. Hmm. Yani. O sıkıntı oluyor mu olmuyor mu ona bakalım. Hani elseyi buraya kapatıyordu, zaman yönesi saymaya başlıyordu, oradan kurtulmadan evet, demin anlatmıştım ya Hani zaman yönesi çarpıyor, say, şey, bekleme süresinden hmm. e, sonra kurtulursa veya o süre zarfında kurtulmazsa sıkıntı oluyordu. Şimdi bakalım ls2 çarpı t37'yi saydı. burayı kapadı. q01'e set basıyor. anlaşıldı mı? Ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız. q0.2 q0.1 q0.1 e çalışırken hiç koşul altında 0.2'ye set basamazsın. q0.2 çalışırken de q0.2'ye set basamazsın. Tamam mı? Evet. Geri geldi, LS2 denge geçti, LS1'e çarptı ve durdu. O ara bu durduğu için starta basabilirim, tekrar ikinci çalışmayı yapabilirim. Anlaşıldı mı? Evet. Ne oldu? LS1'e çarptı, LS1, e LS1 e uyarıldı, ee, resetini bastı. Başka onunla ilgili bir şey var mı yok? Buri'yi kapadı, kapağıyla tekrar nereye verebilirim? Start edebilirim. Bu da başka bir yöntem. Hangisi daha basit? Bu biraz daha mantık olarak daha kolay geliyor. Sonra dediğim gibi kumanda yapıp piyaz çözmeye kalkarsanız ee, piyazın o ekstra özelliklerinden yararlanırsınız. Bunda bir deneyiz. Çalış, çalış, çalış. Ne olacaksa. Tamam, bana sorsan.